Evet merhabalar arkadaşlar ee, bugün e, sizlerle web tasarım ve SEO kursumuzun Web Masterlık bir e, Web Master kursu bir isimli kursumuza başlamış bulunuyoruz arkadaşlar şu anda e, normalde videoyu çektiğim zaman kursumuza iki hafta var e, fakat bu kursumuzun ilk dersi olacak yüklediğimizde. Şimdi e, ilk önce arkadaşlar Bir e, webmaster e, Serbest çalışan bir webmaster Olmak için ilk önce ne yapmalıyız arkadaşlar bir bilgisayar Seçmeliyiz değil mi en az bir bilgisayarımız olmalı Şimdi kursumuza genel bakış Kısmında yazdığım gibi arkadaşlar Evet Herkes e, Belki çoğu kimse Serbest çalışıp evde kendi Gelirini kazanmak istiyor. Değil mi arkadaşlar? Kendi gelirini kazanmak istiyorlar. Ee, yani e, kendi başına, kendi işinin e, sahibi olmak istiyor insanlar. Evet. Peki arkadaşlar. O halde e, sizde böyle bir isteğiniz varsa, sizde böyle bir şey istiyorsanız, sizde böyle bir şey ümit ediyorsanız, kursumuza hoş geldiniz diyoruz ve hemen ilk önce ilk dersimiz olarak, bir bilgisayar seçme ile başlayacağız arkadaşlar. Ee, neden bir bilgisayar seçme ile başladık? Şimdi e, çoğu kişiyi belki görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur e, derler ki size işte ben bilgisayarımı aldım fakat e, bu bilgisayarla e, bu bilgisayarın parasını zaten bir yıl geçmeden çıkarttım. Yani yaptığım işlerden, ortaya koyduğum işlerden. Veya e, diyelim ki e, yaptığı iş sadece bilgisayar üzerine ise ve e, serbest çalışan bir webmasters örneğin arkadaşlar e, bu sefer çok daha kısa zamanda bir ayda, 15 günde belki belki e, bilgisayarınızın parasını çıkarabileceksiniz. Ama ne zaman arkadaşlar gerekli ve yeterli bilgi ve donanıma sahip olduğunuz zaman. Peki. Bu bilgi ve donanım nerelerden geçiyor kaynağı neler arkadaşlar teknolojiyi mutlaka takip edeceğiz çok kişinin kursu takip eden çok kişinin az çok belirli bir özür dilerim arkadaşlar belirli bir geliri vardır size önerim en az ayda bir teknoloji ile ilgili bir dergi okuyun yazılı basılı bir yayın okuyun bunun için Kütüphaneleri kullanabilirsiniz. Kütüphanelerde e, süreli yayınlar var. E, şeylerden alabilirsiniz. E, gazete ve dergi bayilerinden veyahut marketlerden alabilirsiniz. Aylık, 3 aylık dergiler takip edin mutlaka. Evet arkadaşlar, zaten takip ederseniz güzel bir bilgisayar seçmenin seçmeyi anlayacaksınız. Nasıl bir bilgisayar seçmeniz gerektiğini Evet, hemen başlamışken beraberce sizle beraber bir bilgisayar bakalım arkadaşlar. Şimdi bize ne gerekir? Hemen bir bilgisayar alacağız. Yani size önümüzdeki 5 yılı, önümüzdeki 5 yılı en az 5 yıl kullanabileceğiniz bir bilgisayar gereklidir. Çünkü bir bilgisayar genelde 5 yıl sonra bazı sorunlar çıkartmaya başlar. E, fakat bir bilgisayar aslanır, sen diye ki bunu bir 10 yılda kullanabilirsiniz. Bu bile belki mümkün. Ama tabi e, biraz e, zorlar sizi. Evet. Şimdi e, hemen bir e, bilgisayar almak için Google'a yazıyoruz. Mesela ne alalım arkadaşlar? İşlemci RAM bunlardan en çok hangi söyleyebiliriz için? Hard disk işlemci RAM Diyelim ki bir web mühendisiniz ve grafik tasarım da yapacaksınız. O halde reminiz ve işlemciniz güçlü olmalı ve bunları saklamak için yeterli yerleşik yani siz bilgisayarınızda bulunan bir hard diskiniz de olmalı, değil mi? Peki. Evet aklımdan geçen hemen bilgisayar satan yerler var ama yani bunları herkes biliyor. O yüzden çok fazla şey yapmayalım. Hemen bakalım, vatan bilgisayar yazalım. Çünkü vatan bilgisayarın her yerde varlığı olduğunu vesaire herkes bunu biliyor. E, araması kolay burada bilgisayar aramak. Şöyle mesela bir e, arama yapalım arkadaşlar. Diyelim ki e, ne almak istiyoruz biz burada bilgisayar. Evet. E, notebook bilgisayarla başlamak istiyebilirsiniz, masaüstü bilgisayarla başlamak istiyebilirsiniz. E, daha verden notebook olmayanlar notebook almak isterler. İşte, evet, bakalım notebooklara. Evet, aslında doğru. ya yani ilk başta çok böyle kasmaya da gerek yok. İşte yani illa böyle çok e, üstün özelliklerde bir bilgisayar alacağım diye e, kendinizi e, zor sokmayın. Ee, daha sonradan zaten kazandıkça inşallah alabileceksinizdir. Evet. Ee, genelde Lenovo bilgisayarlar fiyat ve performans bakımından iyi olurlar. Şuna bir bakalım. Ee, evet. Taksitlerle diyor. Evet. İşlemci biz ee, bir sene yardımcı bilgisayarımız evet. Evet bakalım. Bitium var. işlemci hızı işlemci numarası işlem 4 çekirdek işlemci ön bellek 4 GB işlemci teknolojisi işlemci markası RAM RAM 4 GB. Ee, sistem belleği yani görebildiğim kadarıyla düşük özelliklerde bir bilgisayar. Ee, bence bunu seçmeyin. Ee, seslerinizde de yani böyle bir e, bilgisayarla birinci böyle bir bilgisayarla daha çok arkadaşlar e, internet ortamında e, içerik yazarlığından öteye çok fazla gidemeyebilirsiniz. Evet. O zaman şöyle yapacağız. Şu illaki çıkıyor belki bilgisayar bölümüne bakacağız. Arkadaşlar diyeceğiz notebook, notbook masajı üstüne bu arada her neyse. Şimdi şuradan işlemci özelliklerine bakalım. Evet, i9'lar çıkmaya başladı. i5'ler var. i5 makuldür ama artık örümüz arkadaşlar i7'i gösteriyor. Evet, i9'lar var. Silver. Şuraya bakalım. Ryzen işlemci markası. Peki. Demek ki 2 bin liralık bir bilgisayar bizi e, bu noktada kurtarmayabilir galiba. E, Lenovalarda e, fiyat ve performans bakımından iyi dedik. Evet. O zaman madem marka olarak bakalım. E, Lenovo'dan girelim. Lenovo bilgisayarlardan. Evet. Evet. Böyle tahmini olarak iyi beşler duruyorlar. Evet. Ben bakıyorum da. Evet. Şuna bir inceleyelim bakalım arkadaşlar. DDR4, RAM tipi. Evet, RAM'imiz kaçmış, işlemci oyunbiyarlık 6 MB, işlemci markası Intel, işlemci numarası çekirdek i5, evet. tüm özellikleri bir tıklayalım. Evet, RAM'imize bakalım. RAM 8 GB. Yani bu bilgisayar sizi götürür arkadaşlar, götürür ama nereye kadar? yani e, kullanabildiğiniz kadar bu bilgisayar sizi götürür. Ama e, yani ürününüzde e, daha profesyonel işler yapacaksınız ki yapmak isteği duyacaksınız. Bu tipte bir bilgisayar sizi götürür. Fakat biz ben size yine de özellik bakımından şöyle bir bilgisayar önereceğim arkadaşlar. Evet. Valla bakamadık. Bootbook diye bakalım. Ee, RAM 1 saniye RAM RAM RAM RAM evet. RAM sistem belliği evet. 16 GB RAM'li bir bilgisayar sizi rahat rahat bir 5 yıl götürecektir. Ee, bunlar oyun bilgisayarları çoğunlukla ama yani size arkadaşlar önerebileceğim burada Lenovo var, var ya da Lenovo'umuz da var, Fiyat i Evet. Asus var. HP var. Bir bakalım şöyle bir. Evet. Arkadaşlar bu şekilde bilgisayarları gözden geçireceğiz. Kamera, eee evet. Şimdi şuradan RAM'imize bakalım. RAM'imize bakmıştık. 32 GB, 16 GB takana diyor sekiyor. Peki işlemci diyelim. İşlemci iyiydi, harika. Ee, sonra bir de, e, ne kadar bir var? Artist diye mi geçiyor? Hayır. Berlek. Diyelim. Ee, şu anda ben e, göremedim. Şuradan bir daha bakalım. Evet. Ekran, kart, işte özellikleri, multimedya, kasa, bağlantı özellikleri, diğer genel özellikler, işletim sistemimiz ve e, her neyse göremedim ama büyük bir ihtimalle 1TB veyahut 2TB'lık bir e, dahili belleği vardır. Bunlar SSD ise biraz daha düşük olabilir. Fakat hızlı hızlı oluyorlar Tabii ki yani özelliği saatte ki Evet e, tabi fiyat biraz Vallah e, yani 10.000 TL Şimdi arkadaşlar e, tabi 10 bin TL'ye hemen bilgisayar işlerinde çıkarmanız kolay olmayabilir ama e, nasıl zamanla öğrendikçe öğrendikçe bu parayı e, sizde çıkarabilirsiniz Ha şöyle diyelim, diyelim ki normal bir işte çalışıyorsunuz arkadaşlar, normal bir işiniz var. Ee, akşamları Essence'den gelir elde ediyorsunuz. Ee, bu sefer elsan gelirlerinizde en azından internet faturanızı ödersiniz. İnternet faturasına saydığınız ayda 100 liraları e, topladığınızda e, bu bir senede e, 1200 TL yapar. Değil Değil mi? <gülüyor> bir senede de yapar. Ve bilgisayarın parası da e, kendi kendine amorti eder. Ama e, şöyle arkadaşlar e, sadece AdSense'den gelir elde yapacaksınız. Freelance işler yapacaksınız örneğin. E, o zaman kazanç şansınız artıyor. Ayda e, diyelim ki e, kendinizi ev ofis sistemine verdiniz. Ve ev ofis sistemiyle çalışıyorsunuz. E, bu takdirde bir ayda ee, diyelim ki ilk başlarda 1500 ile 3000 TL arasında Kazandığınızı düşünürseniz e, Tabi ki e, 3 ayda Bilgisayarın parası çıkıyor Böyle bir bilgisayarın Ve bence böyle bir bilgisayar En az 5 yıl kullanılır Evet en az 5 yıl kullanılır Ve taksi seçenekleri de Ayda 2000 TL'den başlıyor Biz de dedik 3-5 ayda ödenir ee, Kazandığınızın çoğunu Bilgisayar taksine verirseniz tabii o şekilde olabilir. Tabii bunlar kredi kartına taksitli oluyorlar. Evet. Arkadaşlar e, özetle e, şunu söyleyebilirim. Fakat size e, Vatan Bilgisayardan baktık. Bugün ama tabii Vatan Bilgisayarda Apple Bilgisayarlar da vardır. Yani ben size öneririm arkadaşlar Apple e, ben bilgisayar bilimlerine vereceksem kendime ben Apple kullanırım arkadaşlar ve son 6 yıldır Apple kullanıyorum şu bilgisayarım. bilgisayarım değil ee, Apple kullanıyorum ee, şuradan Mac'lere bakalım arkadaşlar Evet ee, şimdi Mac bir e, MacBook Pro'nun özelliklerinden size arkadaşlar 1 hafiftir 2 hızlıdır 3 şıktır e, güzeldir hafif hızlı ve e, şık yani gördüğümde e, güzeldir Arkadaşlar şimdi e, buradan bakarsanız ve zaten e, Apple'larda birebir destek alacaksınızdır mutlaka e, fiyatlar e, aslında çok fazla değil yani edelinden çok fazla değil ya yani normalinden bir PC bilgisayardan belki 1000 lira, 1500 lira fazla ödüyorsunuz ama yani bunun için 1000 lira, 1000 kez, 1500 kez bence değer, yani değer. Ve pili, pili süper gidiyor arkadaşlar. Güzel de kullanırsanız çok güzel verip alırsınız. Şöyle bir özelliği var. Şeylerde, Apple'larda arkadaşlar. Şu çok güzel bakın bir... Webmaster için bir not tutma aracı var. Orada yani ben 6 yıldır notlarımı tutuyorum ve bugüne kadar hiçbir şifremi kaydetmedim. Tüm şifrelerim orada. Şifrelerim şifrelenmiş bir şekilde orada bulunuyorlar arkadaşlar. ve Şu ana kadar ben hiçbir şifremi kaydetmedim. E, o aracın ismi neydi hemen ben size söyleyeyim Notes. Apple Note'lar yani Apple Note'lar bu Apple Note'lar şeyde de var iPhone'larda da var, iPad'lerde de var Macbook'larda, iMac'lerde hepsinde var yani ben param olunca e, tekrardan bir e, Macbook Pro ya da bir iMac e, almaya girişmek istiyorum arkadaşlar evet ne dedik ilk önce bir bilgisayar seçiyoruz ve bu bilgisayarımızın e, Parasıyla 2-3 ay içerisinde çıkarabiliriz. Veyahut 3-4 ay içerisinde. Evet arkadaşlar İktidarınız bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.